Herkese merhaba, ben Sümeyra Temur. Arkadaşlar, benim gerçekten çok yoğun bir hayatım var. Haberler.com'u yönetiyorum. Bu da 80 kişilik kalabalık bir ekip demek. Ve haber işi yaptığımız için 7-24 temposu hiç düşmüyor. Bunun yanında bir tekstil markası ve bir çorap markasını yönetiyorum. Bunlar da tabii habercilikten çok farklı işler ama yine odaklanma ve zaman yönetimi gerektiriyor. Bunun yanında 5 yaşında bir kızım var. İsmi Reyyan ve gerçekten çok tatlı bir kız. Ona da tabii ki vakit ayırmam gerekiyor. Kalabalık bir ailem var ve arkadaş çevrem de biraz geniş. Dolayısıyla sosyal hayatım için de elbette vakit ayırmam gerekiyor. Bütün bunların yanında seyahat etmeyi seviyorum. Hobilerim için de ayrıca vakit ayırıyorum. Peki benim günüm 48 saat mi? Hayır. O zaman bu kadar işi nasıl beraber yürütüyorum? Hepsine zaman nasıl ayırıyorum? İşte bugün sizlere zaman yönetimini nasıl yaptığımı anlatacağım. Aslında zamanı yönetmek çok basit. Fakat biraz üzerinde belki pratik yapmayı gerektiriyor. Ben de bunu itiraf etmek gerekirse çok geç öğrendim. Sürekli farklı şeyler denedim. Farklı aplikasyonlar denedim, takvim uygulamaları denedim, not alma uygulamaları denedim. Bir sürü şey denedim. Ve en sonunda kendim için aslında zamanımı gerçekten doğru yönettiğimi düşündüğüm bir takım taktikler buldum. Birazdan bütün sırlarımı sizinle paylaşacağım. Kural 1. Bütün bildirimlerimizi kapatıyoruz. WhatsApp bildirimi, Facebook, Instagram, TikTok, e-mailler, Slack, ne kullanıyorsanız, önemli değil. Bütün bildirimler kapalı olmalı. Neden? Çünkü telefonunuza bir bildirim geldiğinde bu sizin dikkatinizi dağıtıyor ve dolayısıyla bir işe odaklanmamıza engel oluyor. Bu da işleri hep daha geç bitirmemize sebep oluyor. Belki o bildirimi okumak 10 saniyemizi alıyor ama Odağımıza verdiği zarar aslında bu 10 saniyeden çok daha büyük. Kural 2. Çalışırken her seferinde tek bir işe odaklanıyorum. Bunun için ben Pomodoro tekniğiyle çalışmayı hayatıma soktum ve bu şekilde çalışıyorum. Pomodoro tekniği 25 dakika çalışma, 5 dakika mola şeklinde periyodik olarak devam eden bir çalışma metodu. Pomodoro tekniğiyle ilgili detayları Pomodoro tekniği başlığı altındaki videomda bulabilirsiniz. Kural 3. Mutlaka bir iş listesi yapın ve her işin yanına o işin ortalama olarak ne kadar süreceğini yazın. Bir rapor mu hazırlayacaksınız? Aylık rapor hazırlanacak. Ne kadar? 4 saat. Bunları yazıyoruz. Böylece e, günü planlarken işte örnek veriyorum iki saat zamanımız kaldı. O zaman iş listesinden işte iki saatte bitirebileceğimiz ya da yarım saatte bitirebileceğimiz birkaç tane iş seçip o arada e, iki saati iyi bir şekilde değerlendirme şansımız. Olabiliyor iş listesi yaptığımızda. Bazen mesela bir iş geliyor, diyorum hani nasılsa yaparım aklımda, iş yazmayayım. Ama öyle yaptığım zaman mutlaka ya unutuyorum, ya erteliyorum, ya bir şey oluyor ve diyorum ki keşke bunu iş listesine yazsaydım. Bural 4. Mutlaka hatırlatıcı ve takvim kullanıyoruz. Arkadaşlar her şeyin kafamızda olması mümkün değil. Mutlaka bir şeyleri ya unutacağız, ya öteleyeceğiz, arada kaynayacak bir şey olacak. Dolayısıyla işleri zamanında bitirmek ve her şeyi halledebilmek için mutlaka ve mutlaka hatırlatıcı ve takvim kullanıyoruz. Ben hafta sonu yapacağım etkinlikler için bile mutlaka takvim kullanıyorum. Çünkü takvim kullanmadığım zaman ya başıma bir şey geliyor, ya unutuyorum, ya çakışıyor, ya çok kötü şeyler yaşadım. O yüzden... Bunu kendi net tecrübelerimde söylüyorum. Hatırlatıcı da şu yönden çok önemli. Mesela işte bir yine örnek vereyim, rapor hazırlayacağım. Bunu hatırlatıcıya yazmadığım zaman, evet aradı bir aklıma geliyor ama diyorum ki neyse yarın yaparım. Sonra iki gün sonra bir daha aklıma geliyor veya unutuyorum ya da erteliyorum. insanım çünkü. Ama hatırlatıcı da onu gördüğüm zaman, hatırlatıcılar çok yüzsüzdür ve Gerçekten hani bana 10 dakikada bir hatırlat dediğiniz zaman 10 dakikada bir hatırlatır. Ve artık illallah edersiniz. Her 10 dakikada bir raporu hazırlayacaktın. Raporu hazırlayacaktın, raporu hazırlayacaktın. Tablete giriyorum, tablette hatırlatıcı. Telefonu açıyorum, telefonda hatırlatıcı. Bilgisayarı açıyorum, orada hatırlatıcı. En sonunda hatırlatıcıdan illallah ettiğim için işimi bitiriyorum. Dolayısıyla hatırlatıcı kullanmak biraz can sıkıcıdır ama çok faydalıdır. Kural 5. Kaldırabileceğimiz kadar iş yükleniyoruz. Sonuçta biz insanız ve bir kapasitemiz var günümüzde 24 saat. Zaman yönetimini ne kadar iyi yapsak da işlerin hiçbir zaman yetişmediğini görüyoruz. Bu durumda şunu düşünebilirsiniz. Acaba yetiştirebileceğimden daha mı fazla iş var üstümde? Bazen gerçekten hani başkalarına delege etmek yerine ya güvenmediğiniz için ya onlardan daha hızlı yapacağınızı düşündüğünüz için veya başka sebeplerden şunu da ben halledeyim, okey bunu da ben yaparım deyip İş listemizi uzattığımız oluyor. Bu durumda, mesela sürekli çalışıyorsunuz ama sürekli listede bekleyen işler var. Hafta sonu çalışıyorsunuz, hala işler bitmiyor. Zaman yönetimini doğru yapıyorsunuz, hala işleriniz bitmiyorsa, bu durumda üzerinizdeki bazı işleri diğer insanlara delege etmeniz gerekiyor demek olabilir. Ve kural 6, kendimize mutlaka zaman ayırıyoruz. Ne kadar yoğun olursak olalım, kendi hobilerimiz için zaman ayırmak, hayatımızın geri kalanında ya da günümüzün geri kalanında daha mutlu ve daha performansa çalışabilmemiz için çok çok önemlidir. Önlü bir söz der ki, hobilerin için ayıracak bir saatin yoksa onlar için iki saat ayır. Sanırım bunu meditasyon için söylemiştiler. Ama hobiler için de gayet geçerli olabilir. Evet arkadaşlar, benim zaman yönetimi için az önce söz ettiğim hem Pomodoro tekniğinde hem iş listesinde hem de takvimde kullandığım bazı aplikasyonlar var. Bunları öneri olarak description kısmına ekliyorum. Onları da inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.